Sevgili Silivri hemşehrilerim. Ben Saadet Partisi Silivri İlçe Başkanı Kadir Tokalı. Silivri Ortaköy'de olmadığı 1962 evli üç çocuk babasıyım. İlçe Başkanlığı görevini yürütüyorum. Ee, Saadet Partimiz genel merkezimizin al, almış olduğu karar doğrultusunda İstanbul'umuzun 39 ilçesinde geçim ittifakı kampanyası başlattı. Biz de Silivri'de üzerimize düşen vazifeyi yapmaya çalışıyoruz. Bugün itibarıyla. Sidirli Çarşı Meydanı'nda standımızı açtık. Memleketin, memleketimizde asıl konuşulması gereken geçim ittifakı fakat iktidar yapay sorunlarla milletin geçim, geçim ittifakının üstünü örtüp yapay meselelerle mi kamuoyunu meşgul etmektedir? Ülkemizde tarımın, hayvancılığın, oğulun durumu meydanda. Köylerimizde hayvan kalmadı. Karalarımız ekilmiyor. Hepimizin gündemi geçim derdi. Memleketin asıl meselesi seçim değil geçim. Hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere, hayır diyen herkesle geçim ittifakında buluşuyoruz. Memlekette konuşulması gereken sorunlar konuşulmuyor. Siftah yapmadan dükkan kapatan, iflas eden esnafımız, gelecek hayalini yurt dışında kuran gençlerimiz var. Başını yastığa koyduğunda ay sonu nasıl gelecek diye uyuyamayan milyonlarca insanımız var. Ancak hiçbir vatandaşımız karamsar olmasın. Şafak yakın, dert var, sorun var ama çözüm de var. İnsanımıza destek olmak yaşanan geçim sıkıntısına farkındalık oluşturmak, herkesin sesi olabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek adına Geçim İttifatı Kampanyası'yla birlikte esnafımızla, işçimizle, işsizlerimizle, memurlarımızla, sanayicilerimizle, çiftçi ve besicilerimizle, işverenimizle, ülkemizde geçim mücadelesi veren herkesle ittifak yapıyoruz cerde der değil aç pişirebilmek için gelin seçimden önce geçim ittifakında buluşalım diyorum hepinize genel başkanımızın selamlarını sunuyorum Allah'a emanet olun